Allah gecinden versin yani Ferhat Tunç'u alma gecesi değil, 30 yılıncı yılı kutlama gecesi. İşin doğrusu ben buraya gelinceye kadar Ferhat Tunç'un 30. yaş günü kutlaması zannediyordum. Bunlar Ferhat Tunç'un saz arkadaşları, biz de kaz arkadaşlarımız. Meraklı da çağıralım gaz arkadaşlarıyla beraber burdursun. Bu arada Sırı Sırı Bey gaz arkadaşları diyor ama o geyi söyleyemiyor, gaz kastediyor, gaz demek istiyor. Gaz dediğine bakmayın. Polisin attığı var ya o. <gülüyor> Dersim dört dam içinde, dersim dört dam içinde, gülü var dam içinde. Dersimi hak saklasın, bir yarım var içinde. Dersimi Saklasın. Bir yârim var içinde, bir yârim var içinde. Ne oldu ağlaman oldu, ne oldu paşaman oldu, sararını benzin soldu.